Bir önceki videomuzda Çin'in M1 para arzını Kasım 2009, Kasım 2010 döneminde yaklaşık olarak 700 milyar dolar arttırdığını görmüştük. Bu videomuzda M1'deki bu artışı Çin'in yurtdışı yatırımlarındaki artışla kıyaslayacağız. Burada gördüğümüz tablolar Çin Merkez Bankası'nın web sitesinden alındı. Bu tablolarda Çin'in yurtdışındaki varlıklarını görüyoruz. Çin, yatırımlarını önemli ölçüde Amerikan doları olarak tutuyor veya Amerikan hazinesinin borçlanma tahvillerini veya diğer varlıklarını satın almakta kullanıyor. Buradaki aktifler kalemi, diğer para cinslerinden olan yatırımları görebileceğimiz en sağlıklı yer. Burada şimdi 2009 Kasım-2010 Kasım dönemindeki gelişmeye bakalım. 2009 Kasım ayı yabancı varlıklar 183.561. 2010 Kasım ayı 212.733 bu tablodaki sayılar tabi 100 milyon yuan olarak yazılmış. Bu rakamları daha rahat algılayabilmek için hepsini Amerikan dolarına çevirelim. Yuan dolar paritesinde 6.58 olarak alacağım. Amerikan dolarına çevirdiğimizde aradaki artışın yaklaşık 440 milyar dolar olduğunu bulduk. Bir önceki videomuzda para arzındaki artışın 700 milyar dolar olduğunu görmüştük. Yani 2010 yılında Çin'in para tabanında M1'deki artışın önemli kısmı yurtdışı varlık alımında kullanılmış. Ülkenin büyümesinden kaynaklanan birikimin önemli kısmı diğer para birimlerinden varlıkların alımında kullanılmış. Bu da yuanın değerinin düşük kalmasına yardımcı olmuş diye düşünüyorum.